selamlar ben Seymeyli Hoca, Seymeyli Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım metin yayınları TYT Matematik Soru Bankası çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci bölümün, e, ikinci, birinci bölümün sonundayız fark atıyorum testindeyiz arkadaşlarım. Dört soruluk biraz da baba olan sorulardan şimdi size bir test çözeceğim. Hazırsanız videoyu beğendiyseniz ve abone olduysanız dersimize ve sorularımızı çözmeye başlayabiliriz. Şimdi gençler ilk sorumuza baktığımız zaman şöyle bir şey var. 25 kareden oluşan yukarıdaki tablo her kareye 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin elemanlarından biri yazılarak aşağıdaki kurala göre doldurulacak. Her satır ve her sütunda kümenin elemanları bir kez kullanılacak arkadaşlarım. Yani Su doku gibi her satırda ve her sütunda bu 1, 2, 3, 4, 5'ten her birinden birer tane olacak. Her hücrenin içine yazılan sayılara... Hücrenin sol üst köşesindeki işlem uygulanarak mesela burada bir e, işlem var arkadaşlarım. Hücrenin sağ alt köşesindeki çeyrek daire içerisindeki bulunan değer elde edilmelidir. Bakın burada da bir değer var. Şimdi hücre demiş ya. Hücre mesela şu arkadaşlar. Şu. 4 ile bir sayıya bir işlem uygulayacağız. O işlem bölüm işlemi. 4 bölü 2 veya 8 bölü 4'ten 2 elde edebiliriz değil mi 8'i yazamadığımıza göre çünkü 8 yok kümede buraya mesela 2 yazacakmışız 4 bölü 2'den 2 geldi gibi daha sonrasında ise bir parantez içinde bir açıklama var işlemler soldan sağa uygulanmak zorunda değil arkadaşlar buna göre A artı B artı C toplamı soruluyor bakın A şuradaki B bu arkadaşlar C'de nerede C? C'yi göremiyorum C'de şurada Bunların toplamı bize sorulmuş. Şimdi gelin bakalım. Beraber. Şimdi çarpım sonucunda 5'i elde edeceksek biliyorsunuz ki 5 asal bir sayıdır. Dolayısıyla 3 tane sayı 1, 2, 3'ünün çarpımı 5 olacak. Demek ki bunlar 1 çarpı 1 çarpı 5'ten 5 beş olmak zorundalar. Şimdi ben 5'i buraya yazamam. Neden? Çünkü bu satırda zaten halihazırda 5 kullanılmış. Dolayısıyla 5'i yukarı yazmam gerekiyor. Şunlardan birine yazmam gerekiyor. Ee, ve sevgili arkadaşlar varsayalım ki 5'i biz şuraya yazdık. Dolayısıyla da bunlara 1 ve 1 yazmak zorundayız artık. Ve gördüğünüz üzere 1, 2, 4, 5 ne yok? 3 yok. Demek ki bu A dediğimiz şey 3'müş. Şimdi A'yı biz 3 olarak bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. Şuraya geçelim. Bu şu 4 tanesinin bakın şuradaki 4 tanesinin toplamı 12'ymiş. 3, 2 daha toplam. 5 yapar, 4 daha 9. Demek ki buraya da ne kalıyor? 3 kalıyor arkadaşlar. Daha sonrasında gördüğünüz üzere 1, 2, 3, 4, 5 zaten toplamanın e, bunların her birinde birer tane olduğunu da görüyoruz. Peki şimdi devam edelim. Başka ne yapabiliriz? Bakın, 5 var, çıkarma işlemi var, 1 var. 6'dan 5 çıkarsa 1 kalabilir ya da 5'den 4 çıkarsa 1 kalabilir ama zaten 6 olmadığı için buraya mecburen 4'ümüzü yazacağız. Burası 4. Devam edelim. Başka ne yapabiliriz diye. Onlara bakalım. Şimdi çarpımları çarpımları 20 olan 3 tane sayı bir tanesi de 2 bunların. Demek ki diğer ikisinin çarpımı 10 olacak. Bunun içinde 2 ve 5'e ihtiyacımız var. O halde mecbur olarak burası 5'tir. Çünkü 2'yi yazamam aynı sütuna. Burası da 2'dir. 2, 3, 4, 5 demek ki şurası 1 olacak arkadaşlar. Daha sonrasında ise daha sonrasında başka ne yapılabilir diye şöyle bir bakıyorum göz gezdiriyorum tamam Bölümleri 3 olacakmış bakın demek ki burası 3 ve 1 ki mecburen zaten 3 ve 1 olacak bu satırda 3 ve 1 kullanılmış 1 buraya gelemez burası mecburen 3 burası da mecburen 1 yani B'yi 1 bulduk hayırlı uğurlu olsun Şimdi bir tek C kaldı toplamları 14 olacak şekilde diyor bakın 1 2 ve 4 yok burada bakın. 2 ve 4 yok. Yani şu ikisi 2 veya 4. Yani C ya 2 ya 4 ama C 2 olamaz. Mecburen 4 olacak. Şurası 2 neden 2 olursa çünkü yanında hemen 2 var olmaz. Demek ki C'de kaçmış? 4'müş. Bunların toplamı sorulmuş. Şu 4 zaten bu da 4 toplamı ne yapar? 8 yapar cevabımız Bursa'ydı. Devam ediyorum gençler. ikinci sorumla. Turuncu, yeşil ve beyaz renkler kullanılarak şekildeki gibi bir süsleme yapılmış. Evet. Bu süslemede toplam 216 beyaz kare kullanılmış. Buna göre bu süslemedeki turuncu kare sayısının yeşil kare sayısına oranı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bu süslemede ben ilk olarak sizden şunu rica ediyorum. Şu kısmı görmeyin arkadaşlar. Tamam Bu kısımda iki tane beyaz ve bir tane yeşili görmezden geliyoruz. 216 beyaz kare kullanılmıştı ya hani ikisini görmezden geliyorsan 214 beyaz kare kullanıldığını düşünelim. Ve dikkat edin arkadaşlarım, dikkat edin. Şu şekilde ikişerli ikişerli ayırdığımız takdirde buralarda ikişer tane beyazın olduğunu da görün. İki tane beyaz, üç tane yeşil, bir tane sarı var bu şekilde ikişerli ikişerli ayrıldığı zaman. Ve son olarak da zaten şuradan ayrıldığını da görüyorsunuz. Şimdi, sondakini atmamın sebebini anladınız değil mi? İkişerli ikişerli ayrılabilmesi için yaptım bunu. Arkadaşlar 214 tane beyaz varsa her birinde ikişer tane bak gördünüz 2'ye ne geldi 107. 107 ne demek? Bu şekilde ikişerli ikişerli ayırdıklarımızdan 107 tane var. Her birinde üçer tane yeşil olduğuna göre ben bunu 3'le çarparım. 3 kere 107 321 yapar. Bu kadar yeşil vardır derim. Bir tane yeşil burada vardı. 322 tane yeşil oldu. Bu süslemedeki turuncu kare sayısının yeşil kare sayısına oranı sorulduğu için paydaya 322 yazmışım. Turuncuları bulacağım. E 107 tane şu bölmelerden varsa ve her birinde birer tane turuncu varsa 107 kere birden de 107 gelir. Cevabımız 107 bölü 322 olur. Cevap edilmeydi arkadaşlar. Ve devam ediyorum bir diğer sorunla. Çok güzel bir soru. Tikatın belki karşınıza böyle bir soru çıkabilir. Neden olmasın. Şekildeki sayılar o satırın ya da o sütünün numarasıdır. Tablodaki her hücreye tam kısmı o hücrenin satır, ondalık kısmı ise o hücrenin sütun numarası olan bir ondalık sayı yazılacaktır. Örneğin pembe renkli hücreye 1.3 yazılacaktır. Bakın 1.3 yazılacakmış. Peki, yazma işlemi gerçekleştiğinde herhangi bir hücreye yazılan sayı x örnek veriyorum. Şuraya x yazılmış. Ee, bu hücrenin bir satır aşağı ve bir satır sağındaki yani bir satır aşağı bir satır sağ yani şuraya da arkadaşlarım y yazılıyormuş x y eksi x kare eşittir 5,17 olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır şimdi burada benim aklıma ilk gelen şey şu oldu acaba y x'ten ne kadar fazla y'den x çıkarsa arkadaşlarım bir satır aşağı düştüğü için 0.1 fazladır ee, pardon 1 fazladır bir tane de bu tarafa gitti işte. 0.1 daha fazladır yani 1.1 daha fazla olur o halde ben y gördüğüm yere x artı 1.1 yazabilirim hadi yazalım x çarpı x çarpı x artı 1.1 eksi x kare eşittir 5.17 dedik mi bunu dedikten sonra içeri dağıtıyorum x'i x kare artı 1.1 çarpı x eksi x kare eşittir 5.17 oldu mu Eksi x kare artı x kare gitti. 1 virgül 1 çarpı x eşittir 5 virgül 17. Ya da 110 çarpı x eşittir 517 derim. Ben bu sayıyı 100 de genişlettim. Tamam? İkisi bulmak için ne yaparım ben? Şunu yaparım. 517'i 110'a bölerim. Kaç defa var? 4. 4 kere 110. 440 yapar. Çıkardım. 77 geldi. Bir sıfır ekledim. Bir virgül koydum. Kaç defa var? 7. 7 kere 110, 770 yapar. Farkı da 0'dır. Tam bölündü. Yani tam bölündü derken kalan 0 çıktı. 4.7'ymiş x'imiz. O zaman y kaçtır? 1.1 fazlaydı. O da 5.8'dir. Bana diyor ki x ile y'yi toplaydı. Toplayalım o zaman. 7, 8 daha 5 elde 1. Bir de şu şekilde 4, 5 daha 9 elde de 1 vardı. 10.5 yapar. Cevabımız da denizli seçeneği olmuş olur. Böylelikle. Ve son sorumuz. Değeri... Şu kısımda silelim de çözülecek yerlerimiz olsun. Değeri aya eşit olan rasyonel sayıların kümesi şu şekilde a üstü diyelim buna biz artık a çizgi de diyebiliriz a çizgi ile gösterilir. Örneğin 2 bölü 3 çizgi ne demekmiş? 2 bölü 3 işte 2 ile genişlet 4 bölü 6, 3 ile genişlet 6 bölü 9 gibi. X ve y sayılarını sayıları arkadaşlarım 1 bölü 2 ile e, neymiş? Eşitmiş, 1 bölü 2'ye eşit diyelim biz buna. X eşittir 1 bölü 2 diyeceğim. Y eşittir 1 bölü 2 diyeceğim. Hadi bakalım. AX artı B sayısı Y artı 1'e eşliyermiş. Y artı 1 demek 1 bölü 2 artı 1 demek. Yani 3 bölü 2 demek arkadaşlar. Tamam. Y 1 dediğimiz şey de o zaman eksi 1 bölü 2. Çünkü 1 bölü 2'den 1 çıkarıyoruz. E güzel. Şimdi B sayısı eksi 1 bölü 2'ye eşliyorsa B eşittir. eksi 1 bölü 2 diyebilirim artık ben. Tamam bu cepte bir tek a'yı bulmak kaldı geriye. Şimdi a çarpı x neydi arkadaşlarım? 1 bölü 2. O zaman a bölü 2 diyorum ben buna. Artı de eksi 1 bölü 2 idi. Eşittir y artı 1. Y artı 1 neydi? 3 bölü 2 ydi. Şimdi bakın a bölü 2. Şu eksi 1 bölü 2'yi karşı yatarsam ben 4 bölü 2'den 2 gelir. a buradan kaç gelir arkadaşlar? 4. a'yı 4 buldum. b'yi de eksi 1 bölü 2 buldum. A4 bu da eksi 1 bölü 2'ye çarparsanız eksi 2 gelir ve doğru cevabımız da C haf seçeneği olur gençler. Evet şuradan da anlayacağınız üzere ikinci bölüme yani birinci dereceden denklemler, basit eşitsizlikler ve sıralama ve mutlak değer konularına geçeceğiz arkadaşlar. Bir diğer videomuzda o videolarda görüşürüz. Sizleri seviyorum, hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.